Yeah. Stand on the you? the Kıratılacak çok şey var hatıralar hakkında Bu dünedeki dün toz tutmuş bak bu satırlara ah, Bilirsiniz o zaman sizin kadar olamam da Asla 4 senenin bu öyküden de fazla Yine de vatikanı kapsanken deminize aldınız lan Biz bu ocağın çok fırtınalar atlattık Çok limanlar yaptık çok insanlar kaybettik ama Hiçbir zaman zaferite kutlamadık hatırla Agadir 60'mak yine yer yerinden oynardı. <gülüyor> Gülümse artık daha canlı günler daha kayıtsız yarınlar var Daha heyecanlı biz yıllar var Hayallerin peşindeyiz olduğunu görene kadar Kapıdan çocuklarımız gelip mangalda gideceğimiz vakte kadar Sizin gibi başka birileri varsa giden misin? orada burada Tek gibi yerler insanlarla karşılaşmanız Sorun yok, dostum her zaman yanınızda Fark eder mi bugün tünde uzakta olmamız Mesafeleri akıl eden ortak şarkılar var Fark eder mi tanımamız Arap ozanları Biri birbirimize kenetledim bize aynı dertler Fark eder mi doğu yada batı olmamış Birbirimize yakın ettik Yüzüyle ölmüş tenler Fark eder mi bu dünyada yarın olmamış ha. Benim aslımda yazma gerçekleri Kalem sınır boylarınla nöbet tutan bir asker gibi Takipatlarla yürüken belli etmediğim Bu izleri bilirim gereksiz her sorunu dert etmeyi Dost de yaraladığım bu geriksiz geçmişim Birkaç gün ataşlandırıp resmetler mi gerekti? O zaman maske takıp gizleyelim bütün bu kırışık çizgide Kozmadan bir pazar ürünü pasarlayalım bugünleri Değiştirdi insanlardan insanlara kalan bu izleri Bunların destekler nefreti ve kini İzletin insanlara televizyonlar benimsizce minç haberlerini Dostum bu dünya biz elde edebilmiş Değişelim bu sistemizi Yazalım kendi hikayelerimizi Süleyman Soner Yasin ve Muhammed Dostum biz burdayız Yazıcaz bütün hikayelerimizi ha. Fark eder mi, bugün de uzakta olmamız mesafeleri yakın adam, ortak şarkılar var Fark mi, tanınmamız Arap bozanları Birbirimize kenetledi, bizi aynı dertler Fark eder mi, doğu ya da olmamız Birbirimize yakın etti, bizi döndüğümüz teller Fark mi, bugün ya da yarın olmamız Fark eder mi, bugün de uzakta olmamız mesafeleri yakın adam, ortak şarkılar var Fark eder mi, tanınmamız Arap bozanları Birbirimize kınıp aynı dertler, da başka olmaz. bugün da yarın olmaz. Shugashooters, if we throw your shugas